Antik ve Bizans dönemlerinde mozaikler genellikle mimari düzenlemelerde görülürdü. Bağımsız serbest sanat eserleri olarak tasarlanmazlardı. Onun için de zanaatkârlar tarafından sergilenecekleri yerlerde yapılırlardı. Merasim alanlarında, halka açık yerlerde ve özellikle de kaplıcalarda çok popülerdi. Ayrıca elit özel evlerin kalıntılarında da bulunmuştur. Mozaikler genellikle yere döşenir ve insanların üzerlerinde yürüdükleri yüzeyler olarak kullanılırdı. Duvardaki bir tabloya bakmanın aksine, bakan kişi bir odada yürüdükçe değişen bakış açısı sayesinde mozaikle olan etkileşimi sürekli değişirdi. Bir mozaik, Tessera adı verilen yüzlerce veya binlerce bağımsız parçadan mozaik taşından meydana gelir. Tessera genelde rahatça elde edilebilen değişik materyallerden yapılabilir. Üzerinde yürümeye dayanabilmesi açısından yer mozaikleri en dayanıklı malzemelerden yapılırdı. Çoğunlukla renkli kireç taşları kullanılırdı. Mozaikçiler bunları heykeltıraşların ve sanatçıların atölyelerindeki artıklardan toplardı. Mermer ve granit de dayanıklıydı ama bulması zor ve daha pahalıydı tabii ki. Antik ve Bizans dönemlerinde bu lüks maddelerin elde edilebilmesi için İmparatorluk genelinde ticari ağlar var olmuştur. Ayrıca mozaikçiler belli renk ve görsel efektler sağlayan materyaller de aramışlardır. Terrakotta Mermere nazaran daha dayanıksızdır ama Kırmızı ve sarılar için iyi bir alternatiftir mesela. Cam tesseralar ışığı yansıtarak ve kırarak Bakış açısı değiştikçe ışıldayan bir yüzey oluşturur. Bu parçalar daha kırılgan olduğu için Genellikle duvarlar ve tavanlarda kullanılırdı. Ayrıca yarı değerli taşlar ve sedef de mozaiklere doku ve parlaklık katar. Günümüzde mozaik yapma sanatı usta zanaatkarlar tarafından devam ettirilmekte. Hatta kullandıkları materyaller, teknikler ve aletler antik dönemdeki zanaatkarların kullandıklarının neredeyse aynıdır. Hoşçakalın.